Bizden y eşittir eksi 1 bölü 3x doğrusunu kullanarak bu şeklin yansımasını bulmamız isteniyor. Şeklin yansımasını bulduktan sonra a ve b noktalarının görüntülerinin hangi noktalara geldiğini belirlememiz gerekiyor. Ve son olarak da a noktası ve görüntüsü arasındaki doğru parçasının eğimi ile b noktası ve görüntüsü arasındaki doğru parçasının eğimi arasındaki ilişkiyi bulmamız istenmiş. Çok güzel. O zaman şimdi yavaş yavaş soruyu çözmeye başlayalım. İlk olarak yansıtma aracını kullanarak y eşittir eksi 1 bölü 3x doğrusunu çizelim. Bu doğruyu sıfıra sıfır noktasına koyalım. Eğimin eksi 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Şimdi düşünelim. x ekseni doğrultusunda 3 birim hareket ettiğimizde y ekseni üzerinde eksi 1 birim hareket etmiş oluruz. Öyle değil mi? O zaman işte bu doğru y eşittir, eksi 1 bölü 3x doğrusu olur. Doğruyu çizdiğimize göre şimdi sıra yansıtmada. Tabii yansıtmak için buraya değil, buraya tıklamam gerekiyor. İşte bu, işte şeklimizin yansıması. Şimdi a noktasının görüntüsünü bulalım. a noktasının görüntüsü işte bu nokta. Koordinatları ise eksi 4'e 8. Eksi 4 ve 8. B noktası ise koordinatları 8'e 4 olan bu noktaya yansıyor. Şimdi de A noktası ile görüntüsü arasındaki doğru parçasının eğimi yani buradaki doğru parçasından bahsediyoruz. Yansıtma aracını kullanıp bu doğru parçasını size şöyle göstereyim. İşte bu. Aslına bakarsanız bu doğru parçasının eğimi ile B noktası ve görüntüsü arasındaki doğru parçasının eğiminin aynı olması gerekiyor. Bakın. Aynen böyle. Eğimleri aynı. Çünkü bu iki doğru parçası da yansıma için kullandığımız y eşittir eksi 1 bölü 3x doğrusuna dik. O zaman bu iki doğru parçasının eğiminin eksi 1 bölü 3'ün ters, negatif olması gerekir. Yani artı 3. Gördüğünüz gibi bu doğru parçasının eğimi 3. Aynı diğer doğru parçasının eğimi gibi. X ekseninde 1 bir birimlik bir hareket, Y ekseninde 3 birimlik bir hareket demek oluyor. Evet, eğimlere eşit. Cevabımızı kontrol edelim. Doğru.